Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 20 Şubat pazartesi günü. Depremin 14. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Ve Gölbaşı ilçemizin belediye başkanı Sayın İskender Yıldırım'la birlikteyiz. Başkanımızdan Gölbaşı ile ilgili şu an son durumu alacağız. Öncelikle başkanım Gölbaşı'na giriş çıkışlar serbest değil mi? Herhangi bir problem yok. Yok yok hiçbir sorun yok serbest. Peki şu an arama kurtarma çalışmaları ne durumda? 4 gün öncesi 5 gün önce tamamlandı bizde erken tamamlandı hı hı. arama kurtarma ekipleri 5 gün oldu 5 gün oldu bitti peki enkaz kaldırma durumları ne durumda şu anda çok acil olan yollara engel olan veya yola devrilmesi muhtemel olan hı hı. enkazlar dün itibariyle yıkılmaya başlandı çevre şehircilik müdürlüğü tarafından şu anda yıkılmıyor hı hı. devam ediyor şehir içinde ben birçok yerde özellikle ana caddelerde hep gördüm enkazlar kaldırılıyor Peki enkazlarda falan var mı hala yok, vefat yok, eden insanlar? Yok hayır. Yani bir ihbar yok. Bir şey de yok. Yani. Bir ihbar yok. Peki evet. şu an e, ilçe genelinde ölü ve yaralı sayısı hakkında net bilgimiz var mı? 409 can kaybımız var. 409. Yaklaşık 567, 700 pardon 700 civarı da yaralımız vardı ama ağır yaralımız yok çok şükür. Evet. Adıyaman Gölbaşı'nda 409 ölümüz var. E, 700'e yakın da yaralımız evet. var. Ee, peki başkanım şu an konteyner e, kent kurulma durumu ne aşamada? Şu anda çok hızlı şekilde yapılıyor. Buradan Altınordu Belediyemize de başkanımız Sayın e, Aşkın Töre Efendiye Altınordu Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz hı hı. şükranlarımızı sunuyoruz. 1500-1600 e, konteynerlik kent altyapısı bitmek üzere. Bitmek üzere. Bu, Nerede Mersin, yeri tam olarak? Mersin Büyükşehir Belediyemiz su ve atık su işini üstlendi. İşte Altınordu Belediyemiz altyapısını yapıyor. Ee, bizim şöyle tarif edelim. Bizim Adıyaman'dan Gölbaşı'na girmeden Yarbaşı Köyü var. Evet, Yarbaşı'nda. Oradaki köyü. trafo merkeziyle TOKİ konutları arasında bir alan arasında orası. İnşallah 10 12 gün içinde tamamlanacağını umut ediyoruz. 10 12 gün içinde kaç kaç 1500, tane konteyner? 500 1600 1500 1600 konteyner. Kent oluyor evet. Onların eee yerleşimi seçilimi insanların seçimi kurayla mı olacak nasıl o bir sistem? Söyle işte Afat üzerinden çevre Hı -hı. şehircilik üzerinden başvurular alınıyor şu anda Hı -hı. buradan da duyuralım ee, e devlet üzerinden herkes hasarlı binalar için çok hasarlı binalar Hı -hı. için müracaatlarını yapsınlar Hı -hı. oradan bilmiyorum nasıl dağıtılacağını ama oradaki hasarlı binalara göre yani ki, bu işin torpili olmaz ya yani. herkese evet. verilecek yani. evet. orada insanlar yerleştirilecek evet. Orada herhangi bir eğitim kurumu, sağlık kurumu falan olacak hepsi mı? Hepsi var içinde. Hepsi olacak. Çocukların rehabilite edileceği alanlar filan, onu koordinasyonda vali bey söyle diyen yani, onların hepsi yapılacak. Oraya sağlık evleri onkezi. acil yıkılacaklar, ağır hasarlılar, başka kimler gidebilecek konteynöre? Ya öyle sıralaması. Öyle. Sıralaması evet. öyle. Peki bu gölbaşında ana caddenin alt tarafı, göle doğru olan taraf tamamen iptal edilecek, herkes oraya taşınacak gibi bir söylenti yok, var. Yok, bu doğru yok, mu? Yok. Yani buraların jeolojik haritaları çıkarılacak, hı hı. belki zemin artı iki kat, belki hı hı. zemin artı bir kat, belki hı hı. sadece tek dükkan gibi. Hı hı. Hani biz de şehrimizin taşınmasından taraf değilim yani. Hı hı. Eğer jeoloji müsaade ederse buna, jeolojik yer haritaları, tabii ki biz memleketimizi aynı yerinde bir daha bu sokaklarda şakalaşmak, çay içmek, herkesle hem hal olmak isteriz tabii. Ama ilerideki süreçte değerlendirilecek. yani. Şeyde Örnek şeyde. vermek gerekirse asfaltın alt tarafında oturan ama evi hiçbir şekilde zarar görmemiş vatandaşın evi de mi yıkılıp? Yok, adamı Onlar taşınacak? şu anda yıkılmayacak. Onlar, Onlar... ileriki süreçlerde. Yani. İleriki şu süreçte... anda çok acilen konteynerde sıkıntı var. Maalesef bu depremin bize karşılığı 100 bin kilometre kare civarı. <gülüyor> Böyle olunca da tabii ne yapalım? E, konteynerde sıkıntı var. Hı hı. Muhtemel kullanılacak evler bir an önce yerleşmeli yani. Peki konteynerdan sonraki aşama TOKİ veya depremzede konutları... 5000 konut yapılacak planlama Beş bin konut. yapılıyor. Onun yeri belli mi? Bir, bir iki, iki nokta var hangisini uygun görürse bakalım Şu an onları söyleyemiyoruz değil mi? Yok, söyleyemiyoruz. Neresi yani, konum olarak? E, bir peynik tarafı var. Bizim Aha. burada eski Akçever köyümüz var. O, o civarda 1-2 bir, bir, nokta var. Bir de hı hı. kara orman dediğimiz bu bölge var Yerbaşı'yı geçince. Ee, herhalde oralardan biri. Çünkü şu anda kamulaştırılıp hı hı. arazi satın almadan biraz uzak kalıyor ekonomik kaygılardan dolayı bakanlığımız. Evet. Ee, onun için orman ve hazine arazileri de o bölgelerde mevcut. Anladım. Gölbaşı içerisinde e, su dağıtımı hangi mahallelere verildi? Evet. Verilecek mi? Eksik yerler Şimdi var mı? bizim karşı tarafta Guraba camiiyimiz var hı hı. E, yolun güneyinde yani Kuru Geçit mahallesine ilk günden 3. Üç, dördüncü günden beri su veriyoruz zaten orada hı hı. kuyumuz var erken izale attı çok aşırı tahribat var hı hı. E, bu konuyu da çok merak ediyor zaten buradan da yurttaşlarımıza bir bildirim yapmış olalım e, 97 kişi çalışıyor izale altında 15 günden beri gece gündüz hı hı. E, maalesef çelik boru işte biz su öyle bir şey ki yani su onarılıyor su veriliyor 100 metre ileride yine patlak çıkıyor. Bu sefer evet. orası açılıp onarılıyor. Kaynak yapılıyor borulara. Tahmin edersem 2 gün, 3 gün içerisinde hı hı. inşallah bu Mimar Sinan Yenikent Asfalt ve Hürriyet Mahallelerine inşallah suya kavuşturacağız ama Atatürk Bulvarı'ndan yolun altına yani Cumhuriyet Mahallesi işte çok tahrip olan Yavuz hı hı. Selim Yeni Mahalle gibi yerler biraz zaman alacak Anladım. önceliğimiz oralardaki çünkü oradaki konutlar da sağlam hı hı. bir an önce dışarıya göç eden Gölbaşlıların bir an önce evlerine su ve elektrik var zaten suyu da sağlarsak inşallah gelip yerleşmek istiyorlar evet. hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz evet. yani. son yani olarak e, çadır gıda ve temel ihtiyaçlar noktasında ne aşamadayız köyler ne aşamada ve bu yardımlar nereye kadar gidecek? Gıda ile ilgili çok bir sıkıntımız yoktur. Burada gelen gıdaların tamamı e, valiliğimizin e, koordinasyonu üzerinden dört noktaya, sos Esenler Belediyesi'ne buradan hı hı. Sayın Tevfik Göksu Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Onların da gıdayla ilgili sıkı bir çalışması var. Hı hı. Burada bir dört tane sosyal market kuruldu. Bu marketler üzerinden vatandaşlarımız gidip gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Hı hı. Ee, bizim eski ortaokul bahçesi diyeyim. Evet. orada bir 2000 kişilik çadır kurdu Esenler Belediyesi. 3 öğün sıcak yemek yapılıyor. 5000 kişilik. Hı hı. Ee, buradan da faydalanabilirler. O sosyal marketler üzerinden gıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Şimdi bizim şehirden deprem telaşıyla panik haline göç edip dönecek, dönen e, gölbaşılı ailemiz var. Bu ailelerimize çadır ihtiyacımız çok fazla. Hı hı şu anda. Şu an mevcutta gelmiş çadır var mı yoksa gelmesini mi bekliyoruz? Gelmesini bekliyoruz. Yani yok çadır. O zaman buradan da duyurmuş olalım. Gölbaşı ilçesinde hala daha e, çadır ihtiyacı. Şöyle yani çadır ihtiyacı yoktur ama bu dönenler, dönenler için ihtiyaç için var. Düzeltelim. Yani. Anladım. Tamamdır. Ee, Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la beraberdik. Bugün 20 Şubat günü. Depremin 14. günü. Son gelişmeleri aktarmış olduk. Başkanımıza teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyoruz hı hı. E, bu günler çabuk geçecek el birliğiyle e, buradan tüm Gölbaşı'lı gençlerimize özellikle sonsuz şükranlarımı sunuyorum. buraya çalışıyorlar zaten bizimle birlikte gönüllü gölbaşılı gençlik diye bir şey koyduk evet. e, onlara da çok teşekkür ediyorum ilgi ve alaka çok fazla bir an önce bu yaralarımızı hep birlikte sarmayı umut ediyoruz Hepinize geçmiş olsun diyorum. Can kayıpları için baş sağlığı diliyorum. Sağlık, ee, saygılarım, sevgilerim sunuyorum. Sağ olun. Sağ